Diyelim ki bir A ülkesinin ekonomisi deflasyonel krizden dolayı bir durgunluk yaşıyor. Merkez Bankası da faiz oranlarını düşürebildiği kadar düşürmeye ve mümkün olduğunca da para basmaya çalışıyor. Bu durumda bir yatırımcı bu A ülkesine gidip o ülke parasıyla %1 faiz oranıyla borç alabilir. Sonra başka bir kişi dünyanın başka bir yerinde özellikle B ülkesinde benzer bir şekilde ya da sizin algıladığınız şekliyle emin yatırım yaparak B ülkesi para cinsinden yüksek faiz oranıyla yatırım yapabilir. Ve diyelim ki bu yatırımdan %5 karlı gelir elde edebilir. Tahmin edebileceğiniz gibi bazı fırsatçı yatırımcılar A ülkesi para cinsinden borçlanabilirim diyor. Ve gidiyor bu ülke parasından %1 oranında 100 birim borç alıyor. Bu para birimle dolar, yen ya da avro demeyeceğim. A ülkesinin para birimi de A olsun. Dolayısıyla bu fırsatçı yatırımcılar 100 A borç alıyorlar. Güncel olarak bulunduğumuz anda A parası ile B parası arasında dönüşüm oranı, kambio oranı 1 A eşittir 2 B olsun. Sonra döviz piyasasına gidiyorlar ve her bir A için 2 B alıyorlar. Yani 100A karşılığında 200B alıyorlar. Ve sonra da bu parayla B cinsinden yatırım yapıyorlar. A cinsinden alıp, B cinsinden yatırım yapmış oluyorlar. Bu durumda ne olabilir? B cinsindeki paralardan %5 gelir sağlayacaklar. Yılda diyelim ki 200'ün %5'i, yani 10B kazanacaklar. Yani her yıl 10B faiz getirisi sağlayacaklar. Ve sonra da bu parayı değiştirebilirler. Döviz kurunun sabit kalacağını farz edersek, bu büyük bir varsayım biliyorum ama bu 10B'yi A'ya çevirebilirler. Aynı döviz kuruyla bu parayı 5A'ya çevirebilirler. Yani 5A'ları olacak. Ama onlar sadece 1A faiz ödeyecekler. Eğer sabit kuru olduğunu varsayarsak bir yılda hiçbir şey yapmadan 4A kazanmış olacaklar. Ve yine sonra kalan 4 ayda ister B ya, ya da istedikleri herhangi bir başka paraya çevirebilirler. Dolayısıyla her yıl hiçbir şey yapmadan 4A ya da 8B kazanıyorlar diyebilirsiniz. Burada olup biten şey, yani bu kısa sürece, bu küçük ticari işleme, bu küçük arbitraja ara kazanç deniliyor. Bu karlı durum şimdi ne olursa işlemez diye düşünebilirsiniz. Bu durumun işlemeyeceği koşullar şunlar. A borçlanıp, B'c'sinden yatırım yaptığınızda, eğer A değer kazanırsa, özellikle B'ye oranla yüksek değer kazanırsa şöyle olur. Ciddi bir faiz oranı farklılığına sahip olmanıza ve 10B kazanacak olmanıza rağmen, bu 10B ile oldukça az A alabileceksiniz. Tabii eğer A değer kazanmaya devam ederse, başka bir şekilde düşünürsek, A sürekli değer kazandığı müddetçe, A yüzde 1 faiz ödeyecek olsanız bile, her yıl gittikçe daha fazla B borçlanıyor olacaksınız. Şimdi bazı ara kazanç yöntemlerinin ya da çok bilinen bir örneğin nasıl işlediğine bir bakalım. 1990'lı yılların ortasında insanlar düşük faiz oranının olduğu Japonya'dan borçlanıp, Amerika ve özellikle İzlanda gibi başka yerlerde yatırım yaptılar. Bunu daha fazla kişi yaptığında, peki nasıl bir psikoloji yaratılır, neler olur, onu düşünelim. A cinsinden borçlanıp, B cinsine çeviren bir sürü insan var. Yani bu parayı alıp, mor paraya çeviriyorlar. Eğer bu olursa, sonuca ters etki yapar. O zaman, faiz oranları farklılığına ek bir fayda daha sağlarsınız. Çünkü bu, B'ye olan talebin artması ve A'ya olan talebin azalması anlamına gelir. İşte bu da 2008’e kadar olan sürede, yani Japonya’nın en düşük faiz oranlarına sahip olduğu zamanda Japonya’da ve dünya’nın başka birçok yerinde yaşanan şeyin ta kendisidir.